Çok fazla açılan hoşuma gitmiyor yani. Bir proba. Tabi burası bozulması normal Şöyle gelecek mi? Ha? Şimdi, şunun ekseninde şurası bulacağım, şuraya bakacağım. Yani bu böyle mi böyle mi bakacak? Evet. Böyle. Şey. Size doğru eğimli eğim olacak, değil mi, mi? şurası? Peki, peki böyle mesnete. Her iki noktaya. Onun için iki noktalar. Şimdi böyle atıyorum Y yönünde baktıysam yer yeri, yer yersin yersin yersin? Yersin? Böyle de x ekseninde normal aks olacak yer, şu. Tamam mı? Şimdi tamam. Bak bu Şu Şimdi buradan baktığıma göre bu çapın eksenine bakmış oluyorum aynı zamanda bu çapın eksenine bu şu kanaat. Tamam. Şöyle mi böyle buna bakıyor mu? Bak. Tamam. Hı hı. Bak. Fakat bir de bu eksenin de bana doğru eğimi de doğru olmalı. Hayır. O zaman şöyle yapalım. Ah, ne yapıyorsun? 90 derece arası 4'den 8 olması için bir şuradan bakayım. şuradan 90 derece aşırı aşağı yukarı bir şurası değilse iyi iki yönde şimdi şuraya sığmayacak ben bunu döndüreceğim nasıl konusunu Heh, şöyle bir şey yapabilirim Görüyor. lan bu da bakın 157 <gülüyor> konsol <gülüyor> <Eceğiz>. şurayı kullanın. Topa bakarken de aynı aynı bakın. <gülüyor> Çok <So. gülüyor> Yavaş <gülüyor> <gülüyor> 4. <gülüyor> eksi dört, eksi dört. No Şu eksen, şu eksen şöyle olması lazım ya. Support eksi dört içeri doğru. <gülüyor> eksi dört içeri <gülüyor> dışarı doğru çıkarsa. <gülüyor> Artı böyle. Ya da sağda mı? Artı bu tarafından bak. içine, on eksi dört, dört. Tamam. Tamam, Böyle olacak etsen, parantezine bu ya. Ben burada sıfırladım. Yukarı baktım mı? Sıfıra bir Parça bu. Şurada -30'u da koyuyorum. Uzayda bu nasıl gitti? şu eksene göre uçak ne oluyor? eksi dördün. 4 ç eksi dördün. 4 şimdi geldim. şimdi geldim şimdi geldim i̇ki buraya bakıyorum konumu alırken nasıl? x, y'e bırak evet. bu da öyle evet. tek yönde bakmıyorsunuz burada dikkat edeceğiz tek konu o iki yönde Onu stopu, yani, evet. da. Tutup, Ağır. Ağır. Onun da ateşi topladıkları mıdır? Ateşi de Önce bir diktiğini alsın, sıfırlasın. Burası da eksi 4. Yine aynı. Ne olacak şimdi? Eksi 4 çıktı, burası da eskendi. eksi 4 çıktı. eksi Orta çıksaydı, orta oldu. Evet you're in this